O kapı yüzüne açılır. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Eğer namaz kılan kimse Allah'ın celalenin onu nasıl kapladığını bilseydi asla secdeden kafasını kaldırmayı sevmezdi. Hazreti İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu. Namaz kılan kimse kıbleye yönelince kendisinden başka ilah olmayan Rahman da ona yönelir. İmam Sadık aleyhisselam ise şöyle buyurmuştur. Namaz kılan kimseye üç fayda ulaşır. Namaza durduğunda göklerin doğruğundan başının tepesine kadar kendisine iyilik dökülür. Ayağının altından göklerin doğruğuna kadar melekler onu çepeçevre sarar. Ve bir melek şöyle nida eder. Ey namaz kılan kimse! Eğer kiminle münacat ettiğini bilecek olsaydın asla münacatını... Kesmezdi. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu Namaz kılan kimsenin üç nasibi vardır Melekler ayağının altından göklere doğru onu çepeçevre sarar Başından aşağı iyilik kaplar ve bir melek sağ ve solunda karar kılar Allah Tebarek ve Teala'dan yüz çevirince ona şöyle buyurur Benden daha başka birine mi yöneldin ey insanoğlu? Eğer namaz kılan kimse, kiminle münacaat ettiğini bilecek olsaydı, asla onu kesip atmazdı. Allah'ın sevgilisi bir hazisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Her mümin namaza durunca kendisinden arşa kadar üzerine iyilik dökülür ve kendisine tayin edilen melek şöyle seslenir. Ey Ademoğlu, eğer namazdan ne nasipler edindiğini, kiminle münacatta bulunduğunu bilecek olsaydın asla yorulmaz ve yüz çevirmezdi. Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Namaz halinde olduğun müddetçe muktedir olan bir sultanın kapısını çalmış olursun. Her kim bir padişahın evinin kapısını çok çalarsa sonunda o kapı yüzüne açılır. Hazreti Ali insan namaza durunca Allah'ın rahmetinin onu çepeçevre sardığını gören iblis kıskançlık içinde ona bakar buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. İnsan namazda olduğu zaman bedeni, elbisesi ve etrafında olan her şey tesbih eder. İmam Rıza aleyhisselam ise namazın dört bin kapısı, hükmü ve meselesi vardır buyurmuştur. İmam Sadık aleyhisselam da namazın senin riayet etmediğin dört bin haddi ve şartı vardır, buyurmuştur. İmam Sadık aleyhisselam, Hammad bin İsa'ya şöyle buyurdu. Ey Hammad, güzel namaz kılabiliyor musun? O halde kalk ve namaz kıl. Hammad şöyle dedi. Hazreti İmam'ın karşısında kıbleye durdum, namaza başladım, rükü ve secdesini yerine getirdim. İmam aleyhisselam bunun üzerine, Ey Hamd, güzel namaz kılmıyorsun. İnsanın 60-70 yıl ömür sürdüğü halde kamil şartlarıyla bir namaz kılmaması ne de çirkindir.